Evet arkadaşlar hayırlı işler. Şu anda Edremit'teyiz. Akçay Caddesindeyiz. Burası Obir PVC Kapı Pencere Sistemleri diye bakın yazıyor. Tabelası var kocaman. Gördüğünüz gibi hazır PVC doğrama, tavan PVC lambiri, alüminyum, plastik doğrama aksesuarları, silikon, mastik, köpük diye yazmış bakın. Obir PVC diye kocaman tabela yazıyor. Zaten hemen girişte yazıyor bakın arkadaşlar. PVC yardımcı malzemeleri, tavan plastik lambrileri, PVC kapı pencere aksesuarları Hazır doğrama, silikon, mastik köpük, banyo, menfez, kıl fitil diye yazmış. Alüminyum, balkon korkulukları, cam balkon sistemleri, sineklik profilleri ve aksesuarları diye burada yazıyor. Şimdi içeri doğru girelim. Buranın organize de de bir yeri var. Şimdi içeri doğru girdik. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş Nasılsınız? Geldim. İyi siz sağ Tabalanızda yazıyor zaten firman adı yaptığınız bütün işler. Evet. Organizede de bir yeriniz var herhalde. Orada plastik doğrama imalat değil mi? Evet, Yapılıyor. Doğrama, imalat. E oradan yap burası da aksesuarları aksesuar satış. mağaza satışı. Mesleklik malzemeleri ve organize imalatımız olmak üzere iki bölümde Edrem'de hizmet veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi onları göstereceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Şunlar neler? Sen bize söyle. Mesela e, bizim sineklik ürünlerimiz, köşe takozları, köşe takozları, takozları sineklikle yapılan, yani sineklik ilgili bütün aparatlar, sineklikle ilgili bütün aparatlar, bütün aparatlar var. Burada mevcut. Tamam. Bütün yani sineklik ilgili malzemelerimiz burada mevcut. Tamam. Malzemesi olsun, sinek malzemesi olsun, hepsi burada. Pvc ile ilgili, ilgili, bütün malzemeler burada. Ve alüminyumla ilgili. Alüminyumla ilgili. Tamam. Bütün malzemelerimiz. Şimdi şuraya, şuraya gelelim. Burada, burada neler var? Burada da gerekli sinik malzemeleri, açıklıklarımız ve korkuluk malzemeleri. Ondan sonra alüminyum e, korkuluk küpeşleri, mi? malzemeleri, evet, evet, onlar var. Ondan sonra pencere kullanacakları koludur, kilididir, barildir. Ha, onlar da var. Kat kolları falan, evet, pencere, pencere kolu, var. menteşesi. Menteşesi, hepsi burada tamam. var. Mesela e, penceremizi kullanacak şeyler. Siz şöyle öne geçin. Evet. evet, buradan söyleyin. Burada. Burada da mesela sinik malzememizi yeni açtık. Mesela pencemizi rahat alabileceği şekilde. Pencere. Evet. Hayır hayır mesela. Silometeşeler olsun, halkası olsun, köşe takozu olsun, pabucu olsun, Hepsi var. silikon tabancası olsun, ilti uçlarımız olsun, maket pişirme olsun, bilin bu malzemeler, taşlama uçlarımız. Allah Devam Allah. edelim, şunlar. Silikonlar, çamaşırlık, çamaşırlık ürünlerimizde mesela. Çamaşırlık, çamaşır, normal müşterilerimizin çamaşırlık ihtiyacı olur, çamaşırlık malzemelerim veriyoruz. Silikonut olur, şeffaf, beyaz, gri, Elimizde hepsi ürünlerin mevcut. Hepsi var. Tabii hepsi var bantımız olsun. Yani bant şekilleri, ondan tamam. sonra hızlı yapıştırıcısı falan. Şunlar ne? Onlar da ispanyollar pencerelerin pencere kullandığı kenarlarına bazen. kullandığımız evet. malzemeler var. Montajda pencereleri montajda kullandıkları malzemeler, ıı, kapılar için kullandılar, pencere için kullanılan. Ondan sonra köpüklerimiz mevcuttur. Evet, Bunlar tamam. bizim olan ürünlerimiz. Evet, Şunlar elimizde. Onlar da şunlar sineklik bazen mesela profil olarak böyle. Profiller evet. Profillerimiz burada. Bunlar satışta. kesilip biçilip tabi menresine göre. Tabi toplanıyor. Ölçüye göre. Ölçüye göre toplanıyor, müşterimize de hazırlanıyor. Evet. Ondan sonra burada gördüğünüz aksesuarlar sürme malzemelerimiz olsun. Sürme için sürme PVC'si olanlar yapacak olanlar için. Sürme kapı var. pencere için. Tabi. Ondan sonra bu saçlarımız mevcuttur, saç elimizde hem sürme saçı olsun, hem kapı saçı olsun, hem normal pencere saçlarımız olsun. Hepsi Ondan var. Bunlar mevcuttur. Şunlar. Ondan sonra panjur malzemelerimiz olsun. Panjur. Panjur malzemelerimiz olsun, panjur yani yapmak istiyorsam için Onlar da malzemelerimiz var. Tekrar renkli, sinirli malzemeleri. Onlar ee, da var. Beyazdan açık renkli, gri olsun, altın beşi olsun. Hepsi var. Dersen boyama. Evet, malzemelerimiz de var. Kredi kartı geçerli. Kredi kartı geçerli. Nakit tamam. geçerli. Nakit geçerli. Her türlü yardımcı olmaya. Diğer alırız. firmalara da malzeme satıyorsunuz, değil mi? Tabii. Plastikçilere, alüminyumculara. Bizim hizmetimiz çok geniştir. Burç Burçköy'de hizmet veriyoruz. Zaten e, markamızı duyandı, zaten e, girdikleri zaman internet. Görürler. Zaten. zaten sitemiz var. Salvar sitemiz zaten. Evet, orada şeyler e, mevcut. Genç ve dinamik bir ekiple hizmete veriyoruz. Tamam. Biz i̇yi ve hızlı bir hizmet veriyoruz. Zamanda teslim yapıyoruz. Toptan i̇şte perakende? Toptan perakende. Hepsi var. Hepsi var. Bütün ürünlerimiz teslim Şu ediyoruz. Şu ileridekiler neler? İleridekiler. Şunlar eee pencere kullanda Plastik doğramacıların kullandığı Şurası profiller. Kasası olsun, pencere kanadı olsun yani TVC evet. tabiriyle. Kapı pencere. Kapı, evet, kapı pencere sistemlerinin ana malzemesi. Ana malzeme. Evet. Ana malzemesi. Evet. Bunlar plastiklerimiz böyle. Arka tarafta renklileri var zaten bir şöyle görüyorum. Şu ileridekiler gibi. renklileri. Altın meşe. Meşe, değil, meşe değil mi? Meşe. Evet. Beyaz meşe veya Eğer... ne istersen. Evet, tabii koyusu oluyor. Bunlar altın meşeyiz kahve tonunda. Daha Şu en çok bunlar kullanılıyor zaten. Bize bundan tabii. yapmıştınız bizim eve. Evet, müşteriler ne isterse onu veriyoruz. Evet. İşte çıtalar olsun onların yanına kullanılan. Biliyorum bu PVC sektöründe iddialı bir şekilde gidiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim ben. Arkadaşlar gördünüz bakın dükkanı komple gezdik. Kredi kartı geçerli. toptan parakende satışı var buranın. Organize de bir yeri var. Orada plastik doğrama e, imalatını ve işte ölçüye göre montajını yapıyor. Fiyatları uygun. Biz apartmanın evin işlerini buraya yaptırdık. E, gerekli intizamı gösteriyorlar. Ustalar da kaliteli çalışıyor. İyi ustalar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.